Merhabalar, bazen merak ediyorsunuz ve bana sorular da geliyor, bu kadar çok videoyu nasıl hazırlıyorsunuz diye. İşte hem size onun bir öyküsünü anlatayım, hem de dünyayı açlıktan kurtaran adam öyküsüne bu hikayeyi nasıl bağlayacağız görelim. Bu görüntüler 2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Paul Migran'ın haberi nasıl aldığını görüntüleri. Bu evinin kapısındaki güvenlik kamerasının görüntüsü. Kendisi Nobel Ödülünü kazanıyor fakat... Sabaha karşı 3'te Norveç Akademisi kendisini arıyor ve diyor ki adama ulaşamıyoruz çünkü adam uyuyor. Onun için komşusu meslektaşını arıyorlar, ona haber veriyorlar. O da eşiyle beraber geliyor ve haberi veriyorlar. İşte bunu The Guardian adlı gazetenin akşam haberlerinde gördüm. Ben pek televizyon seyretmem. Bu haberi gördükten sonra diğer Nobel ödülü alan insanları baktım. Yan tarafta vardı onlar. Onlardan da ilginç bir kişiyle karşılaştım. İşte bu videonun kahramanı da o. Doktor Norman Borla. Gelin şimdi bakalım Norman Borlu. acaba nasıl birisi? Dünyayı açlıktan kurtaran birisi mi? Yoksa ekmeğimizi katleten kötülüklerin babası bir adam mı? Merak edenler için de söyleyeyim. iMovie TV program var. Görüntüleri bunun içine koyuyorsunuz üzerinde konuşuyorsunuz yani yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir çabayla bu videoyu hazırlıyoruz. Norman Barlow dünyada açlıkla mücadele eden önemli bir kişi ama kendisinin hayat öyküsünde de çok farklı şeyler var Onun için bu kişinin gerçekten dünyayı açlıktan kurtaran bir isim olduğunu yoksa ekmeğimizi katleden bir mi olduğuna sizin karar vermenizi istiyorum Norman Barlow Amerikalı bir çiftçinin oğlu Hayatı güçlüklerle geçiyor, bir köyde yaşıyor ve zamanın Amerika'sındaki şartlar çok zor olduğundan dolayı kötü bir hayat geçiriyor. Ve en kötüsü de küçük kız kardeşini influenza gribinden kaybediyor. Bu onun için büyük bir travma oluyor. Fakat insanların hayatında öğretmenler ne derece önemli? Onun da bir göstergesi Norman Barlow'un hayatı. Çünkü ilk öğretmeni kendisinin büyük kuzeni ve o kendisine diyor ki senin okuman lazım, onun için liseye gitmen lazım. Ama en yakın lisede nerede? 15 kilometre uzakta. Onun için Norman 15 kilometreyi sabah akşam 30 kilometre yürüyerek liseye gidiyor ve o dönemde Amerika'da çok büyük bir açlık ve 1930'un ekonomik krizi var. Fakat kendisi bir güreş bursu alıyor ve güreş bursuyla beraber Minnesota Üniversitesi'ne gidiyor. Bu arada ilginç bir nokta var. O da şu. Lisedeyken ziraat dersi görüyorlar. Çünkü orası tarım alanı ve bir ziraat hocası da Normana ...gübreler üzerinde bir yıllık ödev veriyor O bir yıl boyunca gübrelerle bir takım araştırmalar yapıyor. İşte bu araştırmaların sonucunda bir de üniversitede bir hocasıyla karşılaşıyor. Hocası da kendisine burs veriyor, kendi laboratuvarında çalışmasını istiyor. Ve Norman o gördüğü Amerika'daki büyük kriz sırasında aç kalan insanların sıkıntıları yüzünden... ...dünyada ciddi bir ekmek ve buğday sorunu olduğunu görüyor. Ve onun üzerinde çalışmaya başlıyor ve bir pas hastalığı var. Bu pas hastalığı bir buğday tarlasına girdiği zaman ortalığı duman ediyor. Ve Norman Borlaug özellikle dirençli, bu hastalığa dirençli bir buğday tohumu yetiştirmeye çalışıyor. O dönemde de Amerika aynen bu dönemde olduğu üzere güneyden gelen Meksikalılardan şikayetçi ve Meksika'da büyük bir açlık var. Meksika'daki açlık nedeniyle Norman'ı oraya gönderiyorlar ve Norman orada ne yapıyor? İki sene içerisinde bin tane buğday tohumunu çaprazlıyor. Ve sonuçta bir buğday tohumu elde ediyor. Gübreleme teknikleri kullanıyor. Utlama teknikleri kullanıyor. Ve sonuçta iyi bir buğday elde ediyor. Fakat bu buğdayın başakları çok dolu. Ve başakları çok dolu için eğiliyor. Ve eğildiğinden dolayı da maalesef hastalık yine tekrar ediyor. O yüzden Japonya'daki bir cüce buğdayını alıyor. O cüce buğdayını Çaprazlıyor ve çaprazladıktan sonra Meksika'da çok başarılıyor. Meksika'da 6 yıl içerisinde buğday üretimi 12 katına çıkıyor. Sonra Amerikan hükümeti kendisini Hindistan'a gönderiyor. Hindistan'da da çok başarılı oluyor ve Amerikan hükümetin desteğiyle beraber Hindistan'da da buğday üretimi 20 kata yakın artıyor. Ve bunun sonucunda da 1970 yılında Nobel ödülünü kazanıyor. Sadece Nobel ödülünü kazanmakla kalmıyor. Aya oya memleketine, üniversiteye heykelleri dikiliyor. Amerikan başkanlarından madalyalar alıyor. Ve hayatın sonuna kadar da bu buğday üzerinde çalışmaların devam ediyor. Ve meliz bir çavdar ürünü de sentezliyor. Fakat sonra bakıyorsunuz 1980'lerden sonra işler biraz değişiyor. İşte hikayenin şimdi olumsuz tarafına geldik. O da nedir? Diyorlar ki evet bu adam bunu yaptı ama buğdayımızı ekmeğimizi değiştirdi. Onun için yapacak bir şey yok. Ve üstüne üstelik çölyek hastalığı diye bir hastalık çıktı. İşte bu ekmeğimizi katleden Norman Barlow bunun sorumlusu. Peki bunu söylüyorlar da acaba bu işin altında gerçek? ...den bir neden var mı? Maalesef onunla araştırması söz konusu değil. Üstüne üstelik genetiği değiştirilmiş doğumlar diye hemen aklınıza gelmesin. O hikaye 1980'lerden sonra başlıyor. Fakat bu işte Norman Barlow'un hani iyi mi yaptı mı kötü mü yaptığı hikayesindeki temel nokta şu. Kendisi bu buğday türünü ortaya koyduktan sonra çok fazla su kullanılmaya başlıyor. Çok fazla gübre kullanılmaya başlıyor. Ve özellikle gübre üreten Amerikan şirketleri ve kendisini Meksika'ya gönderen, dikkat edin, Rockefeller'ın bir kuruluşu olduğundan dolayı, işte dünyayı kontrol etme üzerindeki komple teorileri hadisesinde maalesef Norman Barlow birdenbire pozitiften negatife doğru ayrışmaya başlıyor. Ama şimdi bir de şöyle bir şey düşünün, Norman Barlow'un hem Meksika'da hem Hindistan'da sonra Çin ve Afrika'da yaptığı çalışmalarla yaklaşık 1 milyar civarında insanın hayatını kurtardığı söyleniyor. Adam yola çıkarken bundan habersiz bir şekilde çıkmış. Yani Rockefeller onu kullanmış mı kullanmamış mı? Dünyadaki komplo teorileri, tohumu kontrol edenler vesaireler ilgili bütün komplo teorilerini biliyorsunuz. Ama sonuçta Norman Borlau biraz haksızlık edilmiş gibi geliyor bana. Adamın yaptığı tek şey geçmişinde gördüğü aç kalan insanların dramından ve dünyadaki açlık sorunun giderek büyüceğini düşünerek naçizane ve saf duygular içerisinde yeni bir buğday türü sentezlemiş ve bu buğday türünü insanlığa sunmuş ve o sayede de kendisine olmuş Nobel ödülü kazanmış. Hak etmiş. Üstün üstelik bugün bile Hindistan'da kendisinin heykeli dikilmiş durumda ve kendisini törenlerle anlıyorlar. Bunun yanında Eliye yakın ödül kazanmış ve kendi Servetinden 250 bin dolar harcayarak da ziraat üzerine çalışma yapacak, uykuyacak öğrencilere burs sağlamış ve vakfı bugün hala yaşamaya devam ediyor. Torunu vakfın yöneticisi ve faaliyetlerinde dedesi adına devam etmekte. İşte şimdi işin komple teorisini bir kenara bırakın ama bir düşünün bakalım acaba Norman Barlow gerçekten hani dünyayı açlıktan kurtaran adam mı yoksa ekmeğimizi katleden adam mı? Kararı sizlere bırakıyorum. Evet. Hızlı bir şekilde anlattım. Hazırladım bu videoyu. Bu kaydı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.